Altay Tank 50'nin ilk bakımı genelde ilk 750 kilometreden sonra veyahut 1000 kilometreden sonra derler ama Bugün bunun hangisinin daha ideal olduğunu hem öğreneceğiz Hem de ilk bakımını nasıl yaptığımızı Selim ustamızla beraber göreceğiz, değerlendireceğiz, sorulara cevaplar vereceğiz Bugün Adıyaman Gölbaşı'ndayız Güven Motordayız, Selim Ustam'la beraberiz Evet Selim Ustam sendeyiz Selam Aleyküm Arkadaşlar Adıyaman Gölbaşı'ndan Güven Motor. Ben Selim Usta. İlk bakımda nelere dikkat ederiz? Arka balata, ön balata TİBO ayarları çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü ilk bakım önemlidir arkadaşlar. Motorun çalışma sistemi, yakıt sistemine, karbüratör dediğimiz karbiotürüne bakılır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tank ellikte kabin lastiğimiz var. Şu kabin lastiği çok önemlidir arkadaşlar. İlk vites attığınızda vurultu yapıyorsa şu kabin lastiğini muhakkak değiştirmeniz lazım. O? Bak şu Anladım. arada kabin lastiğimiz var. Hı. Göbeğe bağlı, janta bağlı kabin lastiği var. Tamam. Buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü uzun ömürlü çalışmıyor. Hı hı. Bir de e, bazı arkadaşlar kalkış yaptığı zaman çok sert kalkış yapıyor. Bu lastik çabuk ölüyor. Tamam. Bu lastiği değiştirmezseniz jantından olursunuz. Hı. Sık sık bunu kontrol ederseniz uzun ömürlü binersiniz motorunuza. O zaman, o zaman her bakımda bu tabii ki kabin lastiği bakmamız ki. lazım. Tamam. Zencir ayarı, zencir ayarı çok önemlidir arkadaşlar. Güzel ayarı, sadece bir güzelce yağlanacak. Onun mesela ne yaptın da neyden anladın abi onu? Ee, Ge gergin mi olması lazım, sert mi hayır, olması lazım. Ne gergin, ne yumuşak. Hmm. Orta olacak ki motor vites attığın zaman rahat rahat. Tamam. Ee, çalışabilir. Zaten bir e, iki kullandığı zaman zincirde bir gerilme oluyor. Bazı yerde yumuşar, bazı yerde sertleşir. Tamam. O sertliğini tam sert olursa ortaya aralayacaksın. Tam sert olursa şanzımanı bozarsınız. Hı -hı. Arkadaşlar öndix çok önemlidir bir motorda. Seyir halinde mesela balatanız bittiği zaman seyir halinde ses yapar. Gıcır gıcır gıcır gıcır böyle tık tık tık tık ses yapar. Freni en yakın hangi size yakın usta varsa veya bildiğiniz bir usta varsa ön diksi kontrol etmenizi tavsiye ederim. Tamam. Arkadaşlar tank 50 100'lük veya 110'luğa çevirebiliyoruz. Hı hı. Uyumlu modeli 110'luğa uyumlu modeli. Bunların bazı modelleri 80'likten başka olmuyor arkadaşlar. Hı hı. Tank 50 motor kısmı diğer kaplarla Aynı olduğundan dolayı 100'lük 110'luk olabilir. Hı hı. Ama diğer modelleri bunların 50cc'leri arkadaşlar 80'likten başka olmuyor. Hı hı. Tankı size tavsiye ederim. Genel olarak bakımımızı yaptık. Motorun eksiğine gediğine baktık. Şimdi ustamız motoru çalıştıracak ve ilk çalışmasına bakacak. Sesi gayet Mehmet Bey güzel. İyi günlerde kullanın. Aha. Motorunda en ufak bir şey yok. Ee, i̇lk çalıştırdığında Mehmet Bey hı hı. motor kendini istob eder. Tamam. Isındıktan sonra zaten e, yerinde ting ting ting saat gibi sayar. Evet. Bu 50'lik tank değil bütün motorlar için geçerlidir. Evet. İlk çalıştırdığında bir 5 dakika ısınması için şöyle kazı veri, vermelisin. Rolantası biraz düşük Mehmet Bey'in. Biraz rolantası düşük. Tamam. Ne yapacağız Isındıktan sonra karböltürüne çok ufak bir dokunuşla Aha. yerinde böyle saat gibi sayacak. Anladım. Benim kendi hatamdan kaynaklanan özellikle devirsiz motoru kullanmak, evet. devirsiz vites değişiminden kaynaklanan bir problem vardı. Ondan ee, bahsedecek ustamız. Motor kalkış yaptığınız zaman ayağınızı vites pedalından sert bırakmayın. Hı hı. Sert bıraktığınız zaman biliyorsunuz ki bazı arkadaşlar... Motoru sert kullanıyor. Hı hı. Sert kullandığınızdan dolayı bunda otomatik debrej var. Hı hı. Ee, otomatik debrej olduğu için e, balata kendini birdenbire yiyebiliyor. Hı hı. O yüzden kalkışta yavaş seri bir şekilde kalkın. Motorunuz yani 2-3 yıl sadece yağından hariç tamire girmezsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar Mehmet Bey. Tamamdır. Şöyle bir test yapalım. Tamam. Mehmet Bey. Tamam. Motorda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. arkadaşlarımız Altay tankla ilgili soruları olduğu zaman sana Instagram hesabından ulaşabilirler. Tabii ki. Sorularını sorabilirler. Evet, soruları olan Instagram'dan sorabilir, takip edebilir.